Biliyorsunuz moralimizi, motivasyonumuzu eğer kimse bozamazsam ve bozdurmazsak ve bununla ilgili mücadele tekniklerini bilirsek kişiler motivasyonlarını ve morallerini iyi bilerek, koştuk hizmetleri alabilirler. Peki farkı nedir? Yani, motivasyon koçu daha çok kişilerin motivasyonla, moralle, ee, i̇nsanlarla iletişim kurmaları, engelleri aşmaları farkındalık ve içgörüyle olaylara kuş bakışı teleskobik ve mikroskobik bakabilmelerini ve önünü görebilmelerini sağlar. Kişiyi güçlü ve güvenli bir şekilde bordo bereli gibi özel kuvvetler gibi mutlu ve hızlı hem de güvenli yol almalarını sağlayan ve kişinin içine iç dinamikleri koyan koçtur. Peki bu koşluk nedir? Motivasyon koştuğu tam da bu noktada kişiyi kendinden motorlu yapan, içine jeneratörler adeta yerleştiren, moralini, tekniğini, hedefini ustaca, usta bir savaşçı gibi ama sevgiyle, şefkatle yaklaşan bir savaşçı gibi yapan ve yapılan bir e, hizmet.